Paralel kenarın çevresini bulun. Tam burada bir paralel kenarımız var. Karşılıklı kenarları birbirine paralel. Bu kenar buradaki kenara paralel, bu kenar da şu kenara paralel. Ve aynı zamanda bir paralel kenarda karşılıklı kenarlar aynı uzunluğa sahiptir. Şimdi biz buradaki çevreyle ilgilenmeliyiz. Eğer bu paralel kenarın ölçüsünü ve şeklini bilseydik, ve çevresine bir çit örmek isteseydik, çitin uzunluğu ne kadar olurdu? Aslında kenar uzunluklarının toplamı olurdu. Yani bizim aslında buradaki şey hakkında endişelenmemize bile gerek yok. Bunu bu problemle görmezden gelebiliriz. Gerçek boyu veya yüksekliği burada umurumuzda değil. Biz sadece kenarların uzunluğunu umursuyoruz. Yani bu paralel kenarın çevresi 12 santim artı 8 santim artı 12 santim artı 8 santim olacak. 12 artı 8, 20'dir. Yani tüm bunların toplamı 40 santim olacak. Ve bitirdik. Bu bence çok küçük bir arazi. Sadece 8 santim. Bu daha çok, çok küçük bir paralel kenar parçası. Her neyse, bitirdik. Çevresi 40 santim.